Hazır mısın? Hazırım. Başlarız. Merhabalar arkadaşlar, ben İlkem. Ben Dilara. Burası benim İlkem. Bugün Dilara'yla Dilara'nın beni ne kadar tanıdığının testini yapacağız arkadaşlar. Tam olarak buna bir isim bulalım. Cezalı ya da ödüllü... Tanıma oyunu. Tanıma testi. Tanıma... Beni ne kadar tanıyorsun oynayacağız. Evet, Dilara beni ne kadar tanıyormuş. Eee, cezası eğer bilemezse... ...slobancasıyla yüzüne su sıkacağım arkadaşlar. Bilebilirse de her bildiği soru için 100 lira kazanacak. Buradan 1000 lirayla çıkma şansın da var. Ya yani 10 soruda tanıması gerekiyor arkadaşlar. 1000 lirayla çıkma şansı da var, Sıra sıklamama şansı da var. Hazır mısın? Islanırsan hasta olurum. Fem makinesi var, kuruturuz tabii. Tamam. Hava da güneşli bak misli. Hazırım. O zaman başlıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz ve fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk soruyu soruyoruz. İlk sorumuz. Al sana Kalemleri mavi. paylaşalım. Soruyorum. Bir dakika önce formatı anlatman gerekiyor. O zaman formatı anlatıyorum. Kendimle alakalı 10 soru soracağım Dilara. Neyi sevdiğimi, en çok ne yemek sevdiğimi, işte annemin ismini vesaire vesaire bildiklerinden de bilmediklerinden sormaya çalışacağım. Dilara'nın beni ne kadar tanıdığını göreceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Bence anlattığım formatı. Evet. Yalnız var mı? Bir eksiklik var mı? Kağıtlara yazacağız. Evet, ben de yazacağım. Dilara da yazacak arkadaşlar. Aynısı değilse ceza alacak. Aynısıysa ya da çok benzeriyse ceza almayacaksın ama hani... Yarı yarıya joker gibi bir şey yani. Evet, evet. Tabii. Yurt dışına bağlanma... Peki ben senin vardı. yüzüne bir tane nokta koyabilir miyim? Tamam, şurama koysana. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Evet, evet. oldu. <gülüyor> tamam, başlıyoruz. Gel, şanslı öpeceğim. Islanmanı istemiyorum, para kazanıp gitmeni istiyorum buradan. Alışverişe gidelim mi sonra da? Evet, para kazanabilirsen evet. Tamam. Islanırsan hastaneye gideriz. <gülüyor> Hastaneler kalabalık. Evet, hastaneye gidilmez. Ben sana bakarım. Tamam. Şimdi, ilk olarak yemekten başlamak istiyorum. En sevdiğim çorba. <gülüyor> Hazır mısın? Aynı anda göstereceğiz, bekle. Tamam. Ne yazdın? Ezo gelin. <gülüyor> Eza Aferin, Aferin Aferin bana Ve Bildiklerimizi söyle O zinsi çorba çizmiş Evet kase çizdim kaşık çizdim Şimdi en sevdiğim futbolcu Bence zor Bakmak yok Kafanı çevirir misin o tarafa iyice O tarafa bir şey diyeceğim şu anda aktif olarak oynayan futbolcu mu geçmişten de olabiliyor. Geçmişler aktif arasında karışıyor. Oha. Tamam güzel. aktif olarak oyna. Tamam. Hazır mısın? Hazır mısın? <gülüyor> Kim yazdı? aldım. Neymar. Sen Ronaldo'yu daha çok seviyor. Evet, Ronaldo'yu daha çok seviyorum ama şu an... Ya aslında onu da çok seviyorum ama... Neymar şu anki favorim oynayan futbol. Eman P'de var mesela ama... Hazır mısın? Ay, çok çok hızlı sıkmayacağım, yüzünü acıtmayacağım. Hayır, öyle yaparsan olmaz. Sıkamam o zaman. Hayır, dön bana. Dön bana. Gözlerini kapatabilirsin, evet. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Tam sıkarım. Ama yüzünü kapatıyorsun komple. İyi defalıyorum aşkım. <Gülüyor> yani, aslında kafasına daha sıkmış çok oldum ama... Daha çok acıyacak sandım ama acımadı. Bir dahakine daha az korkarım herhalde. Çak. Şimdi sıradaki şey. En sevdiğim... Araba markası. Alır mı? Evet, alır. Hazır mısın? Mercedes Benzle. Yeeeeee! mercedes mercedes prams um, um. al bakalım ya bildi. üçüncü soruya geçiyoruz değil mi? 3 alalım NBA'de tuttuğum takım zor mu? 3 e Lakers Los Angeles Lakers Teşekkür Tebrikler ederim. Tebrikler evet. 300 lira mı oldu? 300 lira. Bir kere ıslandın oradan öptüm şimdi. <gülüyor> şimdi yemek sordum. Çorba sordum. En sevdiğim unla yapılan yemek. Unla yapılan yemek. Aynen. Hazır mısın? Lazım. Bir, iki, üç. Annenin yaptığı kahvaltılık şeysin. Anne mantısı. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Annemin yaptığı neden? Kahvaltılık ekmek şeysin Ama mantı, annem mantı unla yapıyor ve sevdiğimi biliyorsun. Ama dönden bana da. Artık yüzünü kapatmayacağını söz vermişsin. Gözümü zerre. Tamam. Aslında hem bilemediğin soru için 100 lira geri alsam, çok daha muhteşem olur. <gülüyor> Verilen para geri alınmaz. Evet, tamam. Sıradaki soruya geçeriz. Evet, sıradaki soruya geçeriz. Kahvaltıda olmazsa olmazım. Bir. Hazır mısın? Bir. <gülüyor> Resimden anladım aslında resimini. Bir, iki, üç. Ümurta! Ümurta! Ümurta! Ben para ver. Abi. Teşekkür ederim. Ben 100 lira mı aldım? 300 lira mı aldım? 1, 2, 3, 4 tane oldu. 400 mi aldım? Evet. Bayağı kaybettik ha! Vallahi bayağı kaybettik. Çok iyi tanıyorum çünkü seni 3 senedir. Bunun aynısını eğer isterseniz ile de ben yapacağım arkadaşlar. Dilara bana soracak, ben cevaplamaya çalışsam. Sen kaybedeceksin ama. Islanırım en fazla, ne olabilir ki? Hem de tanımış olurum o videoda, bilmediğim bir şey varsa öğrenmiş olurum. Şimdi, en sevdiğim şehir. Zor mu? Hayır, değil. Ne? Ne yazdın? 07 Antalya, çünkü ben oradanım. İstanbul! <gülüyor> Aşkım seni orada. Ben Antalyayı en çok sevme için seviyorum. Ama İstanbul'u genel olarak çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mesela sen benim için Sivası seviyor musun? Elli sekiz. Seviyor musun? Sivası değil de Sivas Kuru seviyorum. Yedi dolar. Hazır mısın? Evet. Tamam. Dön Bir dönsene. Dikkat et Cuma. Cuma. Hey gel, biraz daha gel. Gel. Allah tanımın güneşli ve sıcak Evet sıradaki soruya geçiyoruz Düşünelim Bilebileceğin yerlerden sormak istiyorum tamam. Düşünelim <gülüyor> En sevdiğim film Bulabilir misin? Yağından geri ıslatmak istemiyorum çünkü. Çok fazla film seviyorum Tamam. En sevdiğim kitap. Evet. Bakalım biliyor musun? Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. <gülüyor> Mantımadan. Evet. Al. Teşekkür ederim. Güzel. 500 lira mı oldu? Evet. Yoktan yere para kaybediyoruz ama olsun devam. Kaç sorum kalmış? İki sorum kalmış. Bence ıslatalım artık ya. Bence artık ıslatalım ya. <gülüyor> Dur soru bulacağım. <gülüyor> tamam. İleride kaç çocuğum olsun isterim? Bir çocuk isterim arkadaşlar ve 100 lira daha kazanıyor. Son soru artık bilmemen gerekiyor. Aileyle ilgili bir şey mi sorsam? Buldum. Şu anda TikTok'ta kaç takipçim var? Tam exact sayı. Yani TikTok ana sayfama profiline girdiğinde ulaştığın sayı. Umarım olmuştu. <Gülüyor> 230.300. Oha. Bilemedin ha? <gülüyor> 230.000 yeeeeeee <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? hazır mısın? bu kadar bu kadar <gülüyor> mi koruyacaksın sen? anneyi mi koruyacaksın? hayır hayır öyle bir şey yapamazsın annen cezasını çekecek to. anneni kurtaramazsın Tobi çık oradan gir aşağı Yine otur ben anneni nasıl cezalandırdığımı izle. Pırk! Pırk! Ama bari olmuyor. Konsantre olamıyorum. Ya annenin gözüne sıkarsam. Yalayim yalayim yalayim yalayim <gülüyor> Baba ben senin yerine ceza veriyorum ıslatıyorum <gülüyor> madem. <Ay>, anne. <gülüyor> Annesinin güzel oldu. Topi! Hala ceza... Gel böyle. Topi buraya. Topi! Ooo orada ne varmış? Oo öldürme masama. Evet. <gülüyor> Tamam oh, bitti bu kadar. Evet arkadaşlar bugün Dilara'ya 10 soru sordum. Ve cezalı ya da para kazanmalı bir oyun oynadık. Kaç para kazandın? 600 TL. Dört tane mi soru cevaplayamadın yani? Evet. 600 TL ne alacaksın peki? Ödeyim babası. Hadi ya 600 TL ile ne alacaksın? Büyük etmeli ayakkabı. Ayakkabı mı? Spor ayakkabısı. Var mı aklında Üse? Şey? Evet, Metcon istiyorum. Metcon. Sporda giymek için. Evet, spor salonunda giyim. Paraları için. yiyemezsin paraları. Evet arkadaşlar, Dilara ile bugün beni ne kadar tanıdığına ilişkin bir yarışma yaptı, beni ne kadar da? Cezalı ya da ödüllüydü. Dilara 600 lira kazandı ve 4 kere ıslattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dilara'nın beni tanıdığını biliyordum aslında ama zor sormaya çalıştım. En son sorduğum soru komple zor bir soruydu çünkü güncel bir şeydi. Takip etmesi mümkün olmayan bir şeydi çünkü sürekli bakman gerekiyor. Evet. Ama ıslatmak için değerdi bence. Tobe seni de bir kere ıslatayım mı? Bak, üzüldü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güdüm'e geldi. Hazır <gülüyor> dilerim. Paşam. Umarım Aşkım. videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Cezayla oyun oynadık, Dilara'yı biraz ıslattık, biraz da para kazandırdık. Eğer Dilara'nın da bana yapmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Çak! Çak! Çak! Çak! <gülüyor> Çak! Kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz, değil mi? Evet, kanala abone olmayı unutmayın ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay Bye bye de. Tobi. Tobi bye bye de. Tobi. Konuş. <gülüyor> bye bye de. Annem, ben seni korurum aşkım. Annesinin güzel oğlu.